Evet sevgili takipçilerimiz bu haftaki videomuzda YouTube'dan gelen 100.000 plaketimizin açılışını yapacağız. Gümüş plaket diye geçiyor. Silver. Bu plaket bize gelene kadar 100.000 olana kadar birçok videolar çektik. Sizlerin sayesinde sonunda 100.000 olmayı başardık. 100.000 olduktan sonra internet üzerinden aşağıda linkini ekleyeceğim ben. Oradan başvurumuzu yaptık. Başvurumun incelenmesinden sonra da YouTube onayı verdi ve kargomuzda iki hafta içerisinde elimize ulaştı. Şimdi onun açılışını yapacağız. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak? Sence ne çıkacak Eplek? Ben boş diyorum ama bilmiyorum. Yok canım. Amerika'dan herhalde boş kutu gelmez değil mi arkadaşlar? Şimdi patlarımızı özenle kesiyorum. Kutumuza da zarar vermeden... unutunuz. Boş mu lan bu yoksa? <gülüyor> üzerine simger koymuşlar. Bir tane yazımız var. İlk önce ben bir yazı okuyayım arkadaşlar size. İlk abonenizi hatırlıyor musunuz? 100 abonenizi peki ya 1000 abonenizi? Büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. 100.000 abonenizin de sizin için unutulmaz olacağından eminiz. Hayranlarınız sizi YouTube'da gezinirken görmüş veya arkadaşlarından öğrenmiş olabilir. Belki de siz önerilen videolar ile hayranlarınızın hayatına girdiniz. Kanalınıza hangi şekilde gelmiş olurlarsa olsunlar, hayranlarınız benzersiz fikirleriniz ve sürekli büyüyen toplumunuzun parçası olma heyecanıyla içeriklerinizi izlemeye devam etti ve kitleniz gün geçtikçe genişledi. Toplumunuzun gelişimini görmekten büyük bir heyecan duyuyor. Ve 100.000 aboneye ulaştığınız etkileyici dönüm noktasını kutlamak için Silver ödülü size gururla takdim ediyoruz. Tebrikler. Topluluğunuzda paylaşacağınız daha pek çok hikayeniz olduğunu biliyoruz. Hayranlarınızın da özveriniz ve yaratıcılığınızla ilgili ilgi çekici ve şaşırtıcı işler yapmaya devam etmeniz için sabırsızlık tabiplerinden eminiz. İçeri üretmeye devam edin. Gelişimi sürdürün. İleride üreteceğiniz içerikleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Yolculuğunuz boyunca sizi desteklemek için yanınızdayız. Kim bilir? Belki 1 milyon aboneye ulaştığınızda da 100 bin abonenize atılıyor musunuz diye sorarız saygılarımızla. Biz evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Güzel bir mektup koymuşlar. Abonesinizle birden unutma önce sizi önceki de size ediyorum diye yine ufak bir kart da koymuşlar. Ve o plak işte arkadaşlar. Burada da yine küçük bir yazı ve herhalde rutubetten etkilenmemesi için. Evet. Ha, boş değilmiş. Plaketimiz, emeğimizin karşılığı olarak aldığımız plaketimiz arkadaşlar. Duvar asmak için iki tane aparatı da var. Şimdi size yakından çekimle bunu gösterelim.